Maria ve Nadia arkadaşlarını ziyaret etmek için Philadelphia'dan, Amerika Philadelphia'dan Toronto'ya, Kanada'ya gidiyorlar. Bu yolculuk için iki gün ayırmışlar ve arada bir durup turistik yerleri geziyorlar. Benzin masrafını, yakıt masrafını düşürmek için de yol boyunca sabit bir hızla gidiyorlar. Aklınızda bulunsun, uzun yolda siz de öyle yapın. Hızınızı düşük ve aynı tutarsanız masrafınız daha az olur, benzin masrafınız ya da mazot masrafınız daha az olur. Evet, burada da x'in saat ve y'nin kilometre olduğu denklemlerden hangisi veya hangileri Maria ve Nadia'nınkinden daha büyük bir hızı, daha büyük bir hızı temsil eder. Uygun olan tüm şıkları işaretleyin. Burada neler olduğunu bir bakalım. Maria ve Nadia ilk gün 4 saat gitmişler, 4 saat yolculuk etmişler ve 240 kilometre kat etmişler. 240 kilometre gitmişler. Hızlarını bulmak için kat edilen, gidilen mesafeyi zamana bölmemiz gerekiyor değil mi? 4 saatte 240 kilometre gitmişler. 240 bölü 4, demek ki saatte 60 kilometre gitmişler. Hızlarının bütün yolculuk boyunca sabit olduğu söylenmişti. O halde ikinci günde saatte 60 km ile gitmiş olmalılar, değil mi? Bunu kontrol edebiliriz. 60 çarpı 5, 300'e eşittir. Tersinden gidersek, 300 km bölü 5 saat, saatte 60 km hız eder. Evet, saatte 60 km ile gitmişler. Peki, bu denklemlerden hangisi saatte 60 kilometreden daha yüksek bir zaman bölü hız ilişkisi sunar? İlk şık, mesafe eşittir zaman çarpı 60. Bu işlemi kendi hesabımızdan hatırlıyoruz. Zaman çarpı 60. Maria ve Nadia'nın hızı tam olarak buydu. Ama biz daha yüksek bir hız arıyoruz. Baktığımızda diğer bütün şıkların bu şartı uyduğunu görüyoruz. Zaman çarpı saatte 65 kilometre. Daha fazla mesafe alacağı kesin. Sonraki şık zaman çarpı 70 kilometre. Son şık saatte 80 kilometre. Birincisi dışında tüm şıkları işaretledik. Doğru. Bir soru daha yapalım. Bazı eski plaklar dakikada 78 devir döner. Aşağıdaki grafikte ise daha yeni bir plaktaki ilk 3 şarkının dakikadaki devir sayıları verilmiştir. Hangisinin devir oranı daha yüksektir? Yeni plan mı, eski plan mı? Eski plaklar dakikada 78 devirle dönüyormuş. Şimdi bu grafikte verilen devir hızlarına bakalım. İlk şarkı 3 dakikada 135 devir. Dakikada kaç devir eder? Devir sayısını dakika sayısına bölelim. 135 bölü 3. 45. O halde ilk şarkı için dakikada 45 devir. İkinci şarkı da dakikada 45 devirle çalar, dakikada 45 devir, 4 dakikada 180 devir eder. Bu şarkıların hepsi dakikada 45 devirle çalar. Zira üçüncü şarkıya baktığımızda 45 çarpı 5, evet 225. Pekala, eski plak dakikada 78 devirle çalıyormuş, yeni plaksa dakikada 45 devirle çalıyor. Demek ki eski plak dakika başına daha fazla devir yapıyor. O zaman da eski plak dakika başına daha fazla devir oranına sahiptir şıkkını işaretliyoruz. Şahane!